Arkadaşlar Evet sezonumuz şu an itibariyle Başlamıştır sevgili seyirciler Jürimize de hayırlı olsun diyorum Butona basıp teklif yapacaksınız Sizi seçerse takımımıza girecek ve bunun sonrasında da Büyük bir sezonu hep beraber yaşayacağız Başarılar diyorum ve jürimizi döndürüyorum Siz nasıl ne söylesem boşuna <Gülüyor> şu divane gönlüm <Gülüyor> rüyada sanki başka dünyadan isimlandı dünya ama uzaydan ben alaturk. Müreyime sorsada ben istanmış burada kaçacak eksik Ben serbest meslek erbabıyım, geziyoruz. <gülüyor> Dernekte dördüncü oluyorum, yancı oluyorum. Ee, onun haricinde yaptığımız başka bir iş yok. Ee, öncelikle ben orkestra şefimize, Oktay'a büyük bir alkış almak <gülüyor> Gerçekten çok durduracağız. <gülüyor> Muhtemelen o dönerken zaman kaybetmemek için hepimiz onu bekledik. Meslek durumu? Meslek <gülüyor> durumunu söyledim kanka <gargay gülüyor> aşkım. <gargay gülüyor> <gargay gülüyor> Pardon, öğrenim durumu. Hadi sen durum durumu Şu an öğrencinin nişini <gülüyor> okuyorum. Eee, artı akşam lisesi. Buradan yani, da Şu an şeylerin var. falan söyleyeceğiz. Çocuğun <gülüyor> atalarını söyleyeceğiz. Seda abla <gülüyor> nasıl buldun? <gülüyor> Alo <Hadi> Seda abla. <gülüyor> <gülüyor> Seda ablanın dönmesi beni özellikle çok gururlandırdı. Haydi. E, Haydi sesle tamam, başka işte. Haydi. Haydi sesle. Haydi Ya ben de ben şimdi nasıl geçtik? Haydi bakayım. Oğlum hadi. Athena... Sen oturdu burayı ya. Bolsuma bak. Oğlum Acun hocam. Sen Athena tamam mı? <gülüyor> tamam. Aa, bak, sen ben, beyazıt. beyazıt sen de Murat Boz tamam mı? Bence ben Beyazıt oğlum. Tamam sen Beyazıt ben sen beyazıt. Athena tamam. ol. Tamam. Tamam be. söyle Athena. Yorum yap. Beyaz. <gülüyor> Abi bu bizi yönlendirir neyse bunu edelim acın abi doğru adalet ya yani neyse ben vazgeçtim ben de dedim hiçbir zaman O geçişlerde hı, sorun vardı ya sanki sesi güzel aslında bir tize geçemeyin sürekli bir kandan geçemiyorum <gülüyor> bu bir doğada mı diye alıyor diye ciddiyet ciddiyet gülüyor şakes altında falan buralar buralar <gülüyor> ben benim hani takımdayım senden hiç yok. Ben çok yok. var. Bir <gülüyor> neler için. Her şeyi vermek istedim. Şimdi Murat ağabey. Ya iyi. Kuran benim takıma da görebilirsin ama çok da şey değil yani. yok. <gülüyor> ben, ben, ben, de <gülüyor> Oğlum, ben, de ben de kadronu dolu, tamam, ben de Bence... ayvolda istediğimi dolanıyorum. Oğlum ben Ben de önce... sizi görmedim. Ooo, ne yapayım? Evet, şimdi önce sesini yapman, yapman lazım. ...sebebini sonra kimi seçtiğimi söylüyorum. Beni takımımda çok görmesini istediğim ve abimi seçiyorum öncelikle. <gülüyor> Murat abi deyelim. <diyor>. Murat Oğuz! <gülüyor> İçini anlat masal Ha. Üniversite öğrencisiyim. <gülüyor> Hangi üniversite? <gülüyor> Konya Selçuk Bilgisayar Mühendisi okuyorum. Dördüncü sırada tabi şu an al okula devam ediyorum. <gülüyor> Müzikler hakkında ne diyorsun? mı yer? Benim babam köyde türkü çiftleri var. Sade küfür var mı? Yok. Ha. Benim babam kasetleri var. Akkuzlu Metin arkadaşmış. Akkuzlu. Babam şu an yandaş bulamadı işte. Yerler aldı. Akkuzlu Metin tüm mal varlığımızı götürmüş. Ben de onun çiçik tam buraya. Akuştum eten tepki olacaktım. Neyse, sözler onun değil. Ya ben <gülüyor> öncelikle ya birkaç şeye değinmek istiyorum. Evet biraz eksiklerim var. <gülüyor> Yok değil ama onları beraber çalışarak halledeceğiz. Ben buna inanıyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben Mustafa Sandalsam senin de bu Türkiye'nin pop starı yapacağım. Teşekkür ederim. Ee, çoğu şeyin önüne geçeceksin. En takıma gelirsen şampiyon yapacağım seni. Ondan sonra e, de, tizlerde böyle... Tiz? <gülüyor> Çok hafif bir şey var. Sen de. Hani tam onu söyleyecektim. Çok sen de... Bir şey var orada. Orada bak çok hafif bir şey vardı. Onu da halledersek tamamdır. Bu iş oldu. Senin tezgünde görmekten Hadi çok ben. büyük mutluluk duyuyorum. Çok ee, orkestramızı duruyor. Orkestra <gülüyor> <gülüyor> bence hiçbir işin yok. Bence full tam olarak. Sen omuz ya yani. gerçekleri gör. Ovatsızlık. Bak gerçekleri gör. Hani o sahnede dizi bir falan böyle kendine tam müziği vermen bence çok güzel bir şey. <gülüyor> çünkü duygu yaşıyorsun çünkü duyuyor. Bence beni seçmenizi yani. Ya ben daha çok müziğinden çok böyle bize yansıttığın oyunculuğu daha çok beğendim. Benim yönetmen arkadaşlarım var. <gülüyor> Sen müziği bul. Ya, oyunculuğu. Nasıl gelişmiştiklerimiz <gülüyor> oyuncu şeyi. Sen. Ya. Hacı Rol, ne güzel seçtiğiniz. Hacı Rol, hadise bu şey, hay, ben, Yok mu bu sene hadise? Yok. Hadise, Bir şey. <gülüyor> Hadise var. Hadise'nin görevini yapabilir yani. Hacı Rol, düşür. Önce sebebi sonra ben oğlum şey bir ara kap. <gülüyor> <gülüyor> oğlum birinci tacın olacaksın. Yok ben bu hani şeyi söyledim. Ben sana tarfa ben sana şey yapalım söylemeyeceğim. Tarsik. <gülüyor> eee evet, sen evet, şey... şimdi bir seçim var <gülüyor> gerekiyor. E, Çok zor dalıyorum. Çok güzel yorum aldığın için yani teşekkür ederim böyle satan karşısında. <gülüyor> Çok. Tırlan. Beni seçersen Stop bütün ünlülerle tanıştırırım seni. E, Öncelikle e, beni yumuşattı, Medela'da <gülüyor> davranmamı sağladı. <gülüyor> Athena demek çok isterdim ama <gülüyor> değil. <gülüyor> Mustafa sandalda değil, Beyazıt abi. <gülüyor> geger kuşların arılır yeri sabahlara yükü sessiz gidişleri hırsız gibi kararsın karardım yatımsa 40 yıllık yabandım vazgeçtim direnişim Here we are Oh, do you Seni tanıyabilir miyiz? Öncelikle ikimize çok teşekkür ederim. Mustafa abi, Murat abi ve <gülüyor> çok sevdiğim Beyaz abim. <gülüyor> Özellikle programını iş kaçmaya çalışıyorum ama çok gece yıldır için. Ben Mutlu Bulut, Ese Yurtta'nın katılıyorum İstanbul. Asıl memleketim Ordu'luyum. Çok çok fanatik bir Beşiktaşlıyım Murat abi. Mustafa abi sen de biliyoruz ama burada abi bu kadar değilsin yani <gülüyor> Mesleğim ben inşaatta çalışıyorum inşaat işçisiyim Kalıpçı ustasıyım yani iş lazım olursa buradayız İşçi i̇ş yani. bende <gülüyor> <gülüyor> evet. İnşaatta fark ettim kendi yeteneğe Bütün ustalarım bana git git git dediler Ben de şansımı denemek istedim Nasıl yani şimdi inşaatta çalışırken <gülüyor> evet. Bir anda sana dediler ki evet, git evet, evet. bu yarışmaya katıl Sen valla helal olsun ben amşallım sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Benim takımım zaten senin gibi bir dünya var. Ay gelmezden dolu. Gerçekten farkındasın farkındasınız. O kullanman gerektiğini çok iyi biliyorsun. Teşekkür ederim. Ben gerekli yerlerde gerekli şeyleri de yaptığımız zaman daha iyi bir seviyeye gelebilirse şampiyon oluruz beraber olsun. Işıktaş. <gülüyor> Bence bazı müdahale edilmesi gereken <gülüyor> yerler var. <gülüyor> Onu lütfen de, beni seçersen tabii bunu sadece ben fark ettim arkadaşlar söyleyemedi. Ondan sana yardımcı olurum. Artı bir de abim gafa onu yanında çalışabilir misin? <gülüyor> o beni seçebilirsin. Seçersen. <gülüyor> <gülüyor> e, i̇şte tekniği de abi. Hem hem sen... <gülüyor> de iş. Ben öncelikle ortizde şimdimizle çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya, <gülüyor> <görüşürüz>. <gülüyor> abi, abi, abi seninle dışarıda görüşürüz abi. Bir an kısma diyeceğim. <gülüyor> Ben önce... Peki kritik bir karar seni bekliyor. Önce sebebin, sonra da kararın. <gülüyor> Şimdi sebebini söylüyorum. Şimdi evet. önce abi bugün hasta birşey bize zikeremedi. Önce nedeni soracağım. <gülüyor> ben öncelikle yaptığı güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mustafa abi değil tabii ki. Mustafa abi zaten benim yani. müzik tarzımı sevmiyorum falan. Yani. Bu iş böyle. Yani. Evet. Ben dinlemiyordum zaten kendisini. <gülüyor> ben kendisi ben kendisi. o zaman direkt söylüyorum. Söyleyeyim mi? Kalama. <gülüyor> Sabah doğan güneş bir sabah dolmaz oldu Elleri ellerimden kayıp giden yıldız oldu Gülünce ışık saçan o gözler yaşla doldu Ağlama duymaz artık Bir an hiç bırak oldu bir bıraktık Tüm yükler siyah oldu Allah Belki de hüsur bulursun zaman olsun da olsun da ölümde bir ki da bir son var anla, herkese inan. Dursun zaman dursun diyorsun da oyun değil ki yaşamak Sen inanmasan da bir son var anla Herkese inan. Ah Evet. Normalde müzikte fazla bir işim yok ama Böyle bir iki arkadaşımız var Onlar tansiyo üzerine böyle Videomu falan almışlar Arkadaşlarınız şey. burada Hayır burada değil Onlar şu an eklenmiş Arkadaşlarına şey. bir alkış alabilir miyim? Böyle Hayır bir şey. <gülüyor> Böyle müzik eve getiren bu oldu Hani <gülüyor> denir İsa çok güzel bir şarkı seçmişti tebrik ediyorum ya, şey Biraz gülümüm biliyor musun? Evet de de de de yani değil mi? Telefonla konuşur Ankara'dan gelmiş Mustafa. Soğuk orası. Yani. Aynen Murat ben konuşacağım. kapıyı görmezsen seviniyorum yani. Kunu soğuk oluyordu hani. Söyledi az önce Ankara'dan geliyorum dedi zaten. İyi olur yani. ben anladın mı çocuğu? Tamam Murat. Zaman şey Murat ya. Tamam Hadi. abi, abi Murat Mustafa abi. Tamam Mustafa. Şimdi değil. Birkaç eksiğim vardı kardeşim ya. Yalan yok çünkü burada eğri oturup düz konuşalım. Birkaç eksiğim var. Onları birlikte çalışacağız, halledeceğiz. Biliyorsun ben, e, bunlar daha birçok çocukken ben bu şarkılarla bir şey Arabam atmış modelden başladım <gülüyor> e, Kuşlarımız atlılıyor <Anladım>. O değil de Onun <gülüyor> arabasını <gülüyor> Onun arabası <gülüyor> var Tamam <Şarkı Ben> geldik <gülüyor> ya <gülüyor> Açılıyorsun yani <gülüyor> <gülüyor> Tarık abi bir alkışlar Mustafa <gülüyor> <Aynen, gülüyor> abi arkadaşlar yapmış ki bak hangi şarkı başlayabilirim Yani <gülüyor> onu ben unuttum yani Yani, yani demek şey istediğim e, Senle de çok iyi bir ikili olabiliriz Bence sende finale kadar da gideriz Ben inanıyorum ki sen şampiyonda olursun Takımım da senin gibi bir Beşiktaş ya senin gibi Kardeşim bir eşleşelim <gülüyor> tamam abi. Senin gibi bir arkadaşa senin gibi ses, güzel sesli bir arkadaşa ihtiyacım var. Senin takımında böyle grup <gülüyor> beni seç. Hadi, tamam. tamam. Evet. Kardeşim öncelikle sesli şarkı sesinin mükemmel oturmuş. Değil mi? Sadece biraz ritim sıkıntın var. bence gayet de güzeldir. Ya Çocuk, an Ankara'dan, geldi. <gülüyor> ee, Çocuk ya. Ankara'dan gelmiş. Ne oluyor burada? Baktım ya. Çocuk Ankara'dan gelmiş. Çok bir sesim var. Yani hmm. ses tonu. <gülüyor> ses. Tonu çok iyi. Tok bir sesim var. Sadece eritir <gülüyor> sıkıntımız var seninle. Ahmet. ses nasıl olur Murat? Cığım. Bana bir anlat. Ahmet peyser sesi gibi yani. çok yakın yani öyle ya mesela yani bilmeyen bir şarkı seçse böyle olmaz yani. <gülüyor> Sesini bir tane daha okuyabilir mi? Yok yok O seydi. O seydi. Acınla vacınla acın, tamam. tamam. acın, tamam. acın eyvallah. Bir daha mı? <gülüyor> ya, ben ya, ya, ya, tamam. <gülüyor> tamam mı? Elbette Kardeşim öncelikle hoş geldin. Daha bilmiyorum hiç ya. Pardon, var mı kardeşim. Kasalar bunlar hiç. burada aldığım otozum. Serin gibi bir seste bende yok. Ne olur mu? Evet. Hani e e sen herkesin yarışmacıları niteliğinde ama bunu gibi. Onlar tiz, i̇şte tizi iyi çıkıyor. Ben de tabii Ali Can hakkında ne o şey geldi. Mutlaka çalışacağım ya. Şey geldi, mesela seni de alırsam baya şansımız yükselir seninle beraber. Anladım. Çünkü senin sitesinde yok. Kesin yerlersin bende. Çeyrek menekada yolum var. Kararlı. Tamam. Önceye hoş geldi kardeşim. Hoş buldum. Öyle şöyle başlamak isterim <gülüyor> ben. <gülüyor> Mustafa Bey her zaten bu şekilde ikna etmeye çalışıyorum. Evet, yani senden. <gülüyor> Bravo, iyi yakalımsın. Şimdi bence Sahra'deki buluşmayı. Ya şuraya şimdi var. var. Ters köşe yapmaya çalışıyor ve aşağıya çekip kendisi şey yapıyor. Ama, Ama benim ismini kullanarak söylüyorum diyor. Örnek görüyorsun. Bir <gülüyor> sen daha... Yani bence sahneye çok yakışıyorsun. Şu anda, o sahnedeki rahatlığın böyle dolaplar falan dışı yapman bence on numara. O, o Aynen. Yani. Çok güzel. Bence böyle e, olduğun gibi görünüyorsun. Muhteşem <gülüyor> <yerlerde> <gülüyor> ben <gülüyor> <çok şeyler gülüyor> olur? Ben <gülüyor> Ankara'ya çok seviyorum. Aynen. çok iyi geldim. Bence <gülüyor> böyle takımda sen direkt falan istiricisin yani. Evet. Tamam. evet. Peki kritik bir karar seni bekliyor. Önce sebebin sonra da kararın. bir <Gülüyor> tarih yani, bir önce nedeni, Ben sonra önce nedenini söyleyeceğim. Ben buraya herhangi bir jüriyi seçmeye gelmedim zaten öyle bir ilerlemenin şeyim yok yani düşüncem yok Öyle bir geldim arkadaşlar hmm. çok güzel. etti gezmeye geldik yok gezmeye değil, yok içirdim bir uğradım <gülüyor> yani sıra bakmayın hiçbirini seçemeyeceğim buraya çıkıp bu mutluluğu yaşamak Aynı da bana yeter öyle bir prosedür yok, geçeceksin o Aynı zaman o zaman en kötüsünü seçim Direk ilan Ben seçiyorum. <gülüyor> Tarık. Abi bu tarif seçemiyim ki. Bunu saçmaladı. Tarık abi. İnsan ne kadar saçmaladı. Abi. Ya. Ya. Tamam, ben o zaman onlar benim şakaydı. <gülüyor> Önce nedeniniz, sonra sebebini söylemek isterim. Evet. Mustafa kim? Harika ha. galiba. Şimdi <gülüyor> kimin ne kadar şey vardı ya yarışmacısı? Ya Kim? eğer bütün güçler bunu biliyor. Abi öyle öyle bir şey, şey yok. Ha, ha. Ha, tamam o zaman. Hmm. Tamam o zaman ben şey demek istiyorum. <gülüyor> hadi canım. Ya şu an bir bir saniye hepinizin bir gözlere tekrar bakıp birer seçmek <gülüyor> <yapmak gülüyor> istiyorum. Hadi oğlum hadi ya. Mutlu Yok yok yok Ya gördün mü bak her yarışmacı aynı şey söylerse böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Şampiyon benim kardeşim. <gülüyor>